parlayan bir güneş gibi. Cabir Cufi şöyle diyor. Bir gün İmam Bakır aleyhisselam namaza durdu. Ve o anda üzerine bir şey düştü. Ama İmam aleyhisselam o şeyi başından uzaklaştırmadı. Ve sonunda oğlu Cafer onu başından aldı. Bu İmamın aleyhisselam Allah'ı ululamasından ve namaza teveccühünden kaynaklanıyordu. Ve bu Allah'ın şu sözüydü. İhlas ve doğruluk içinde Dine yönel. Rivayet edildiği üzere İmam Cafer aleyhisselam namazda Kur'an okuyunca kendinden geçti. Kendine gelince ne oldu da bu hale düştün diye sorduklarında İmam aleyhisselam şöyle buyurdu. Kur'an ayetlerini sürekli tekrar ediyorum ki adeta onu nazil buyuranın dilinden işitir bir hale geldim. Ebu Eyyub şöyle diyor. İmam Bakır ve İmam Sadık aleyhisselam namaza durunca yüzlerinin rengi değişiyor ve bazen kızarıyor ve bazen de sararıyordu. Adeta gördükleri biriyle münacatta bulunur gibiydiler. Huşuya engel olan şeyler hususunda Hz. Ali aleyhisselam şöyle buyurmuştur. İnsan namazda kendisini namazdan gafil kılan şeylerle oynamaktan sakınmalıdır. Ve yine şöyle buyurmuştur İnsan namazda huşu içinde olmalıdır. Aziz ve celil olan Allah karşısında kalbi huşu içinde olan kimsenin organları da huşu içinde olur ve böylece hiçbir şeyle ilgilenmez. Allah'ın sevgilisi sallallahu aleyhi ve sellem namazda sakalıyla oynayan kimse hakkında sorulunca şöyle buyurdu. Eğer kalbi huşu içinde olsaydı bedeni de huşu içinde olacaktı. Namazın kabul edilme şartları hususunda Allah'ın sevgilisi bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurdu. Eğer keman ipi olacak kadar namaz kılsanız ve keman gibi olacak kadar oruç tutsanız, günahlardan sakınma ile olmadıkça Allah onu sizden kabul etmez. Allah Celle Celalihu Hazreti Davuta şöyle vahyetmiştir. Namaz kılan kimsenin yaptığı ve içinde korku ve haşyetten ağladığı nice uzun rekatlar benim gözümde, çekirdeğin kabuğu kadar bile değer taşımamaktadır. Zira kulun kalbine baktım ve gördüm ki namazı bittiğinde eğer karşısında bir kadın zahir olur ve kendisini ona takdim ederse kabul eder yani zina eder. Eğer bir mümin onunla muamelede bulunursa ona hıyanet eder. Allah'ın sevgilisi bir hadisinde buyurdu ki Allah bana şöyle vahyetti Ey elçilerimin kardeşi Ey uyaranların kardeşi! İnsanları uyar ki kullarımın biri hakkında boyunlarında bir hak bulundukça evlerimden hiçbirine girmesinler. Zira huzurumda namaza durdukları müddetçe onlara lanet ederim. Hz. Ali aleyhisselam, Hangi elbiseyle namaz kıldığına bak. Eğer onu doğru ve helal yoldan elde etmediysen namazın makbul değildir buyurmuştur. İmam Seccat aleyhisselam, namazı makbul kılan şeyin ne olduğu sorulunca şöyle buyurdu. Velayetimiz ve düşmanlarımızdan beri olmaktır. İmam Sadık aleyhisselam da şöyle buyurmuştur. Allah Tebarek ve Teala şöyle buyurdu. Ben azametim karşısında tevazu içinde olan, benim içinde nefsini şehvetlerden alıkoyan, gününü benim zikrimle geçiren, kullarıma karşı büyüklenmeyen, açı doyuran, Çıplığa giydiren, musibet gören kimseye merhamet eden ve garibi barındıran kimsenin namazını kabul ederim. Böyle bir kimse parlayan bir güneş gibidir. Karanlıkta onun için bir nur ve bilgisizlikte ise bir bilgi karar kılarım.